Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar Mayıs 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Geçtiğimiz iki ay boyunca malum süreçlerden dolayı aylık yorumları biraz aksatmıştım ama artık bu ay itibariyle önemli gündemler de olduğu için programı biraz daha sıkıştırarak aylık yorumlara devam edip kanalın rutinini tekrar sağlamaya çalışıyorum. E, biliyorsunuz e, zorlu süreçler yaşadık e, ve özellikle 20 Nisan tarihinde yaşanan tutulmayla beraber de artık aktif bir şekilde tutulmalar sürecinin de içerisindeyiz. E, özellikle Mayıs ayı bu anlamda kıymetli oluyor. E, bu nedenle bakalım genel hatlarıyla Mayıs ayı siz sevgili ikizler burçları için nasıl ilerleyecek? Tabii Mayıs ayı yorumlarına geçmeden önce. 20 Nisan tutulmasından biraz bahsetmek istiyorum. 20 Nisan'da Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması başladı burada tabi aslında başladı derken e, şunu kastediyorum biliyorsunuz ay düğümleri aksı artık akrep bu ayı yavaş yavaş terk etmek üzere ve önümüzdeki süreçte özellikle yaz aylarından itibaren ay düğümleri koç terazi hattına geçecek bu geçişle beraber gündem maddelerimiz değişiyor siz sevgili ikizler burçları açısından bakacak olursak daha şanslı bir daha destekleyici bir sürece gireceksiniz çünkü geçtiğimiz yıllarda yaşanan iş hayatıyla alakalı sağlıkla alakalı çalışan Bunlarla alakalı yeni bir düzen kurmaya, yeni bir düzen inşa etmeye yönelik sistemlerle alakalı ciddi zorluklar yaşadınız. Bunlar kısmen devam edecek özellikle Mayıs ayı için söylüyorum ama artık koç ve terazi hattından destek alabileceğiniz, o çalışmalarınızın karşılığını ve mükafatlarını almaya başlayabileceğiniz bir döngüde başlayacak sizin adınıza. Zaten birçok insan Kuzey Aydın Koç'a gitmek için kendi özelliklerini parlatmaya başlayacak. Bunun yanı sıra tutulmanın hemen akabinde yönetici gezegeniniz merkür retro harekete başladı. Merkür retroları sizi diğer burçlara nazaran daha fazla etkiliyor. Çünkü tabii ki yönetici gezegeniniz olduğu için, merküreyen bir insan olduğunuz için Algılar karıştığı zaman, söylemler biraz bulanıklaştığı zaman işler biraz sarpa sarabiliyor. Ama elinizde biriken işler varsa, toparlamanız gereken konular varsa, kafanıza takılan meseleler varsa, Boğa Burcu'ndaki Merkür Retrosu ile beraber bilhassa geçmişi gözden geçirin, kendinizi iyileştirin, şifalandırın, biraz insanlardan uzaklaşın, biraz yaşamış olduğunuz süreci değerlendirin, okumaya çalışın. Size çok daha iyi, iyi gelecektir diye düşünüyorum açıkçası bu retro süreci. E, ve zaten e, Mayıs ayının ortasına kadar da Merkür Retrosu'nun etkisi altında olacağız. Şimdi Mayıs ayı gündemine geçelim. Tabii Mayıs ayı gündemine geçmeden önce kanalımla ilk defa karşılaşan veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak, yorum yaparak, videoyu beğenerek destek olurlarsa çok mutlu olurum. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonunda kullanabilirler ve beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz dedikten sonra hemen Mayıs ayı gündemine geçmek istiyorum. Şimdi 1 Mayıs tarihinde, Mayıs ayının ilk gününde... Plüton retrosu başlıyor. Ee, Plüton biliyorsunuz Mart ayında kova burcuna geçmişti ama e, o videoda aslında aktardık bu uzun bir transit ve asıl geçişi 2024'te olacak demiştik. Çünkü Plüton henüz 0 derece kova burcundayken yani 1 derece bile ilerleyememişken retro harekete başlıyor 1 Mayıs tarihinde ve tekrar Oğlak burcuna doğru, Oğlak burcunun 29 derecesine doğru bir gerileme gerçekleştirecek. E, bu dereceler 0 derece, 29 derece, gerçekten e, biraz kritik dereceler arkadaşlar. Dolayısıyla 2023 senesinde Plüton'un bu derecelerde gezilmesi de aslında her girmiş olduğu etkileşimde e, süreçleri e, çok daha keskin hale getirmeye başlıyor. Bunu da e, zaten deneyimleyeceğiz. Yıllık yorumlarda da bahsettik. Ara ara yine bahsediyoruz ki Plüton'un açığa girdiği alanlarda gerçekten... Böyle bir tam anlamıyla resetlenme sürecinde yaşıyoruz. 2023'ün bir anlamıyla aslında özelliği de buradan kaynaklanıyor. Tabii Plüton Retrosu ile beraber henüz Kova Burcu sizin 9. eviniz olsa da tam orada ilerleyememişken Tekrar bu oğlak temasına, 8. ev temalarına yani 2022'nin sonlarına doğru bizi götürecek. Önümüzdeki aylarda zaten bu etkiyi daha yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. O günlerdeki gündemler halledilmesi gereken meseleler tekrar karşınıza çıkacaktır. 4 Mayıs tarihinde Venüs'ün neptünle karesi var ve 5 Mayıs tarihinde Venüs Jüpiter arasında bir sekstil açı var burada özellikle Venüs'ün 26- 27 derece İkizler burcunda olması Neptün'ün yine balık burcunun bu derecelerinde olması ve Jüpiter'in koç burcunun bu derecelerinde olmasıyla beraber Aslında sizin için bir bakıma şanslı bir bakıma da karışık bir süreç söz konusu. Venüsün İkizler burcunda olması tabii ki aslında kendinizi daha iyi hissettiğiniz, daha iyi ifade ettiğiniz, daha güzel, daha çekici, auranızın bir şekilde daha yüksek hissedildiği bir süreci işaret ediyor ve Jüpiter'in bu desteğiyle beraber aslında kamusal alanda, toplumsal alanda parlayabilmek için, kalabalıklara hitap edebilmek için Sosyal ve arkadaşlık çevrenizle alakalı veya kariyer kazançlarınızla alakalı şanslı bir süreçte olduğunuzu görüyoruz. Ama Neptün uzunca bir süredir onunca evinizde ve sizin gelecekle alakalı rota belirlemeniz noktasında durumları çok karıştırıyor. Yani ben gerçekten ne istiyorum, hayallerim nelerdir, kendimi neye adıyorum, neye adamalıyım ile alakalı karışıklıklar var. Evet, güzel bir yükseliş, güzel bir şans süreci içerisinde olsanız da yine de ne istediğinizden, Tam olarak emin olamama hali hasıl olabilir yani bu süreçte daha temkinli olmakta da fayda olacaktır. 5 Mayıs tarihinin en önemli gündemi ise Akrep Burcu'nda yaşanacak olan ay tutulması. Akrep Burcu'nun 14 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağız. Bu yılın ikinci tutulması olacak ve Akrep Boğa aksını hareketlendiriyor. Özellikle Kasım 2022'de bu derecelere yakın bir tutulma yaşamıştık Boğa Burcu'nda. Hatırlayacaksınız, on ikinci Akabinde Şubat ayında aslan doluğu yine bu dereceleri tetiklemişti arkadaşlar, e, malumunuz e, çok da hoşumuza gitmeyen, daha doğrusu e, açıları hoşumuza gitmeyen ama sonuçları bakımından tabii ki hepimizin için de büyük bir yaray oluşturan e, dolunaydan bahsediyorum. Ancak tabii ki aynı süreçler yaşanacak anlamda söylemesem de benzer dereceler tetikleniyor. Yani kriz dereceleri tetikleniyor arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Bununla beraber tabii bu farklı bir alanda sizin 6. elinizde meydana gelecek. Özellikle sağlığınız ve iş hayatınızla alakalı geçtiğimiz süreçte ne gibi konular inşa ettiniz? Bu süreçte tabii gizli bir takım konular var içsel Hırslarınız, hedefleriniz var, bir yandan koşturmacanız var, bir yandan rakipleriniz var, sizi alaşağı etmeye çalışan, bir yandan sağlık sorunları var, büyük bir tempo içerisindesiniz ve artık bu tempoyu bir şekilde yoluna koymanızın gerekli olduğunu size hatırlatacak bir tutum olacaktır. Bu çünkü Kasım ayıyla başlayan döngüde belki bazı sağlık sorunları yaşadınız veya bilinçaltınızla alakalı travmalar tetiklendi. Eğer çözüme kavuşturamadığınız meseleler varsa. Şubat ayında da sizi biraz salladıktan sonra. Şimdi artık bu konuyu netliğe kavuştur diyor. Boğa akrep aksının artık son noktalarındayız. Yani artık bir şeyleri. Anlamak ve icraata geçirmek durumundayız. Dolayısıyla e, bu alanda e, çalışma koşullarınız, sağlığınız, gündelik rutinlerinizle alakalı sizi biraz zorlayacaktır e, dersleri alamadıysanız sistem. Ve yeni bir düzen inşa etmek adına da aslında biraz ittirici güç olacaktır e, tutulmalar biliyorsunuz arkadaşlar. 7 Mayıs tarihinde Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Venüs'ün Yengeç Burcu geçişiyle beraber özellikle Mayıs ayı boyunca mali konularda daha rahat bir alanda olacaksınız. Kazançlarınız, emeklerinizin karşılığı hak ettiğiniz değeri görme noktasında daha iyi hissedeceğinizi belirtebilirim. 13 Mayıs tarihine geldiğimizde ise Venüs ve Satürn arasında güzel bir görünüm var. Bu etkileşim 2. ev ve 10. evde meydana geldiği için özellikle kariyerinizle alakalı size daha iyi hissettirecek, kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz, daha iyi kazanacağınız yeni koşullar, sağlam koşullar ön plana çıkacaktır. Örneğin Henüz bir işte çalışıyorsunuzdur ama gelir durumunuz net değildir. Daha sağlam bir kadroya geçebilirsiniz. Birçok ikizler burcu bu dönemde kadrolu memur olarak atanabilir. Bununla beraber yeni bir işe girme planınız varsa kurumsal bir alanda işe girebilirsiniz veya kendi işinizi yapıyorsanız daha sağlam, daha stabil, daha düzenli, daha verimli çalışabileceğiniz koşullar için şanslı etkileşimler aktif olacaktır sevgili ikizler burçları. Evet, 15 Mayıs tarihinde Merkür retrosu bitiyor. Merkür 5 derece boğa burcuna kadar gerilemişken tekrar düz seyrine başlayacak. Merkür'ün 12. yerinizde ilerlemesiyle beraber özellikle retro sürecinde hangi durumlarla karşılaştınız? Kimler tekrar kapınızı çaldı? Rüyalarınızda kimleri gördünüz? Kimlerle etkileşime girdiniz? İşte bu süreçleri artık fark ettiyseniz bunlarla alakalı bir bilinçaltı temizliği yapmak, geçmişi artık tam anlamıyla yüklerinden kurtulacak şekilde arındırıp temizlemek adına fırsatlarınız olacaktır. Yine e, bu ay rüyalar çok önemli. Tesadüfi karşılaşmalar çok önemli. Biraz daha kendi içinize yöneleceksiniz. Kendi iç dünyanızı keşfetmeye, dinlemeye başlayacaksınız. Zaman zaman esler vermek, molalar vermek iyi gelecektir. İnsanlardan uzaklaşmak iyi gelecektir. Yani zaman zaman durup bir durum değerlendirmesi yapmak size çok iyi hissettirecektir yazı yazabilirsiniz günlük tutabilirsiniz duygularınızı düşüncelerinizi e, veya dediğim gibi bu dönemde sizi sıkıştıran düşünceler varsa hani bunların arkasındaki durumları artık daha net bir şekilde görebilirsiniz e, Merkür retrosun bitmesiyle birlikte şimdi e, 16 Mayıs tarihine geldiğimizde bu ayın ikinci en önemli Etkileşimi meydana geliyor. Jüpiter burç değiştiriyor. Jüpiter koç burcundan çıkıp artık boğa burcuna geçecek. Önümüzdeki bir yıl boyunca da Jüpiter boğa burcunda kalacak. Tabi Jüpiter'in 11. evinizden çıkıp 12. evinize doğru ilerlemesiyle beraber biraz daha e, görünmeyen alanda şansları hissetmeye başlayacaksınız. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Daha derinleşeceksiniz. Özellikle kendi potansiyelinizi, kendi yeteneklerinizi, geçmişinizi, bugüne kadar kendinize katmış olduklarınızı fark edeceksiniz. Ve Jüpiter ikizler transitine ciddi bir hazırlık sürecine gireceksiniz. Sevgili ikizler ve burçlar önümüzdeki bir yıldan bahsediyorum tabii ki. Buna dair inşallah bir video paylaşacağım. Ve burada özellikle tabii Jüpiter boğa transiti birçok insana güzel gelir kapıları da sağlayacaktır. Ama siz bu etkiyi özellikle ben bugüne kadar kendim hangi konularda yetiştirdim? Kendime neler kattım? Para kazanmak için, kendi değerimi ön plana çıkarmak için elimde neler var ve ben bunları en verimli şekilde nasıl kullanabilirim? Sorusunu sorduğunuzda bunların cevapları gelecektir. İlahi bir koruma ee, evresine de giriyorsunuz. Yani arkanızdan düşmanlık yapanlar artacaktır. İnsanların zaten e, Jüpiter 11 transit ile beraber bir şekilde insanların göz önüne girdiğiniz e, dikkat çektiğiniz süreçler arkanızda kaldı. Ama her ne olursa olsun düşmanlarınıza karşı korunuyor olacaksınız. Daha mistik, daha e, spiritel mesajlar almaya başlayacaksınız. Daha çok derinleşeceksiniz. Kendi iş dünyanıza yöneleceksiniz. Ruhunuzun çağrısına kulak vereceksiniz ve burada aslında dediğim gibi tam bir hazırlık süreci olacak. Kendi potansiyelinizi keşfedebileceğiniz, kendinizi keşfe çıkacağınız bir süreç. Bu dönemde dost gözüken düşmanlar varsa da onlar kendilerini bir şekilde açık edeceklerdir. Bu anlamda da aslında bence oldukça keyifle çekirdeğinizi alın ve izlemeye başlayın derim. Tabii ki bir yıllık döngüden bahsediyorum arkadaşlar. Mayıs ayında hemen bunları görmeyebiliriz. Şimdi 18 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcuna geçtikten hemen sonra Plütonla kare yapıyor. Jüpiter Plüton karesi 0 derece Boğa, 0 derece Kova burcunda çalışacak. E, tabii bu biraz büyük major bir etki. Her birimiz aynı oranda etkilenmeyecek olsak da biraz majör olaylar da yaşatabilir gibi geliyor açıkçası. Ee, bu durumlar bize kişisel haritalarımızdan münferit olarak. Burada e, Jüpiter'in Plüton'la karesi olayların biraz büyüyeceği, Plütonik etkilerin çoğalacağı nedir Plütonik etkiler? Yani kaos, manipülasyon, kıskançlık, e, her türlü e, şiddet. Ölüm, patlama gibi hani metafiziksel olarak da söylüyorum arkadaşlar. Yani bunun bir metafor olarak daha doğrusu <gülüyor> metafiziksel diyorum. E, metafor olarak da kabul edin. Gerçekten çok yorgun olduğum için artık bazen kelimeler kayıyor. Bunu da çekmek istediğim için e, sizin anlayacağınızı düşünüyorum. Çok da fazla kesip biçmeye zamanım yok. Şimdi jüpiter Plüton karesi ile beraber özellikle 12. ev ve aynı zamanda 9. ev hattında yaşayacağınız bu durum. Bilhassa yurt dışı ile alakalı bir gündeminiz varsa dikkatli olun diyor. Bu konuda çok keskin kararlar almayın. Bununla beraber maneviyatınız, hayat görüşünüz, değer yargılarınız, inançlarınız, aldığınız mesajlar, ruhsal mentorleriniz, Birden uyanışa da geçebilirsiniz ikizler boşları. Yani bir şey duydum, bir kitap okudum, hayatım değişti derler ya bir insan tanıdım hayatım değişti. Bir seyahate çıktım, hayatım değişti. Bu tarz durumlar da yaşatabilir size. Yani sanki böyle hani bir farkındalık yaşarsınız ve beyninizden vurulmuş gibi olursunuz. Böyle bir durumu da yaşatabilir size ve evet ya bir şeyleri değiştirmeliyim. Hayatımda e, ters giden bir şeyler var ve ben bunu birden yapmalıyım. Büyük bir hamleyle yapmalıyım. Hissiyatını da getirecektir size. Evet 19 Mayıs tarihine geldiğimizde boğa burcunda bir yeni ay meydana gelecek bu yeni ay 28 derece boğa burcunda sizin 12 evinizde etkili olacak özellikle burada e, buraya yakın olan bir sabit yıldız var biliyorsunuz Algol sabit yıldızı ve e, en son 2021 Kasım ayındaki tutulmada da yine bu derecelerde e, etkileşimler yaşanmıştı bu dönemleri hatırlıyorsanız 2021 Kasım ayında majör değişimler yaşadıysanız Bununla alakalı benzer deneyimler yaşanabilir 12. konularında. Özellikle sanki gizli bir motivasyon, gizli bir güç elde etmeye başlıyorsunuz. İçinizden bazı şeylerin kararını alıyorsunuz. İnsanlar bilmek zorunda değil, insanlar görmek zorunda değil. İnsanlara ilan da etmek istemiyorsunuz. Çünkü gerçekten etrafınızda sizin iyiliğinize çalışmayacak insanların da farkına vardığınız için bir hazırlık sürecindesiniz. Aslında Mayıs ayı tam anlamıyla. Sizin için sanki bir hazırlık süreci. Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren zaten yavaş yavaş sahneye çıkmaya başlayacaksınız. 20 Mayıs tarihinde Mars Aslan Burcu'na geçiyor ve hemen akabinde 21 Mayıs'ta Mars Brütü'nü karşıtlığı var. Yine 0 derece aslan, 0 derece kova. İşte 3-9 attı. Burada özellikle seyahatlerle alakalı lütfen çok dikkatli olun. Kalabalıklara çok fazla karışmayın. İletişim problemleri, kavga, tartışma Agresyonla alakalı da yıkıcı cümlelerin sarf edildiği, bazı kontratların, sözleşmelerin feshedildiği, yargısal bir takım süreçlerle uğraşıyorsanız burada hani beklenmedik durumların yaşandığı biraz böyle manipülatif, zorlayıcı enerjiler var. Egosal enerjiler var. Yakın çevreyle kardeşlerle, kuzenlerle, akrabalarla veya farklı kesimlerle iletişim noktasında da daha sakin kalmaya çalışın bugünlerde derim. 21 Mayıs'ta Güneş burcunuza geçiyor ve hemen akabinde Güneş plüto üçgen oluşuyor. Bu şanslı bir açı e, Güneş'in burcunuza geçmesiyle ve plüto olmada üçgen oluşturmasıyla beraber artık kendinizi göstermeye, hayat hedeflerinizi, gayenizi göstermeye başlayacaksınız. Ben buna inanıyorum, buna göre ilerleyeceğim. Yeni bir yaşam yolu seçiyorum, yeni bir yaşam felsefesinin peşinden ilerleyeceğim. Buna göre artık bir adım atıyorum. Diyeceğiniz gündemler aktif olacaktır sevgili ikizler, burçları Şimdi Mayıs ayının sonuna geldiğimizde hepimiz için biraz zorlayıcı enerjiler var. Sert açılar var, sert etkiler var. Temkinli olunması gerekiyor. 23 Mayıs'ta Mars-Jüpiter karesi var. 26 Mayıs'ta Mars'ın ay düğümleriyle karesi var. 28 Mayıs'ta Güneş-Satürn karesi var. Bunlar bizi zorlayan ama aynı zamanda geliştiren açılardır. Şimdi iletişimle alakalı çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yanlış anlaşılabilirsiniz. E, hakkınızda bir takım dedikodular yapılabilir. Bazı sözler çarpıtılabilir. Hızağın altında kalabilirsiniz. Kendi içinize dönüp izole olmanıza sebep bulabilecek şeyler duyabilirsiniz. Ve bu durum sizi gerçekten çok üzebilir. Dikkatli olun. Özellikle trafikte çok dikkatli olun. Araç alımı, satımı gibi konularda, yakın çevrenizde, etrafınızdaki insanlarla kurduğunuz diyaloglarda daha temkinli olun. Bazen de sistem sizi bir karar almaya... Bir adım atmaya zorlamak için biraz böyle en güvendiğiniz yerlerden sınar ya, işte öyle bir açı da var açıkçası Mayıs ayının sonu itibariyle. Şimdi Güneş-Satürn karesiyle ile beraber de yani her taraftan baskılanıyorum. Kariyerimle alakalı baskılanıyorum. Yakın çevrem beni baskılıyor, zapturaptalıyor. Ben bir şeyler yapmak istiyorum ama şartlar ve koşullar el vermiyor diyeceğiniz durumlar da var. O yüzden son hafta biraz böyle gözlemleyin bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor, kim kim yiyor, ne yapıyor? Ama siz fazla olayların içine girmemeye çalışın derim ben size sevgili ikizler, burçlarım. Evet, Mayıs ayı gündemi bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğene tıklarsanız çok mutlu olurum. Bunun dışında yaşadıklarınızı veya beklentilerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı Beğeni paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Hepinize huzurlu, sağlıklı, mutlu, umutlu bir Mayıs diliyorum. Sevgiler.